İzmirli Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Derneği İl Başkanı Yusuf Karaman 40 senedir arıcılık yapıyorum Şu anda burada yaptığımız işlem Petek Petek ballarımızın Sırlarını alıyoruz Sırı açılan petek ballarında Makinede bir arkadaşımız Makineyi yerleştiriyor 6 tane 6 tane peteklere Kolu çevirince Asplöter sistemi yani fan sistemiyle içindeki balı emip alıyor. Süzme bal olarak e, ballarımızı burada üretiyoruz. Rengimiz de şu. Bu ova balı, çiçek balı efendim. Bu balla e, havalar soğuduğu zaman donar, şekerlenir yani kristalize olur. Çünkü bu balın bir kilosunda milyarlarca bitkilerin erkek üretim hücreleri dediğimiz canlı şifalı tohumlar var. Bunlar balın içinde çimen olup peşerip bitmek istiyor, bitemiyor. Balın rengini değiştiriyor. Dolayısıyla donmuş bal, e, ham bal deniyor veya donmuş e, kristalize olmuş deniyor. E, tüketicimiz de bu donmuş balı çok sevmediği için donmamış istiyor. Ama donmuş bal 20 kayaer sarilera. <gülüyor> 50 sene sonra yiyin, asla bozulmaz. Dolayısıyla donmuş şekerlenmiş balı yemeği öğrendiğimiz zaman. Bize e, piyasada satılan bu şuruptan sahte bal e, satanlar donmayan, şekerlenmeyen glikoz şurubu yani e, boyalı sanayi şurubu dedikleri o glikoz şurubundan inşallah kurtulacağız. Tüketicimiz önce bir doğal balın ne olduğunu, yapısının ne olduğunu e, doğru tanıtım yapılarak e, tüketicilerimiz bunu iyice öğrenmesi gerekiyor donmuş şekerlenmiş balı yemek zorundayız. Çünkü market raflarında da donmuş şekerlenmiş bal özellikle tüketicilerimiz ararsa, onu alır yerse doğal bal yemiş olur. Dolayısıyla biz üreticiler işte gördüğünüz gibi burada arılarımız dışarıda. Dolayısıyla kovandan çıkarıp getirip süzme şeklimiz, hasat şeklimiz böyle. Yani şu petek balları şu şekilde gösterelim. Şunlar yavrular oluyor. Kapalı yavrular. Bunun açık yavrusu da var. Şu, şu kısım özellikle sırlı kısım. Buraya e, sırını çıkartıp e, arkadaş bu şekilde e, sırını kesiyor. Açıyor sırı. Makineye veriyoruz. Makinede de vantülatör sistemiyle içindeki e, balı emiyor alıyor. Basınçla emip alıyor. Yani bu doğal balın süzme balın üretim şekli böyle. Tabii ki en güzel bal doğal bal efendim doğal bu 1 kilo balın içinde dedik ya milyarlarca bitkilerin canlı şifalı tohumları var. İnsanlar bu canlı şifalı tohumları içinde olan balı yediği zaman bu baldaki vitaminler zaten B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12 bir de A, C, D, E, H, P, P, P vitaminleri var. Dolayısıyla bu balı arılar petekte nasıl paketlemiş, şu anda siz burada sırlamış halini gördünüz. Bizim <gülüyor> bal paketleme tüccarları, ee, bal paketlemelerde balı kaynatıyorlar, ısıtıyorlar. Balın içindeki bitkilerin canlı şifalı tohumlar 60 dereceden sonra yanıp ölüyor, yok oluyor. Dolayısıyla balın şifa özelliği de olmuyor ondan sonra. Tüketici, donmuş şekerlenmiş bal Tarım Bakanlığımız balda analiz e, Polen analizi mecburiyete getirdi tahlillerde Dolayısıyla baldaki Polen analiz mecburiyeti Bu Üretici için de güzel Tüketici için de güzel Yani balın doğal yenmesi için de güzel bir karar Gezginci arıcılarımız Dağlarda Birçok sıkıntılar yaşıyor Bu sıkıntılardan bir tanesi İlk bahar sonbahar arı konaklama yerleşim planları Tarım Bakanlığımızca yapılmadığı için biz arı konaklama yataklarını kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Arılarımız e, konaklama yataklarını açarken birçok eziyet çekiyoruz. Gezginci arıcılıkta sıkıntılarımızdan bir tanesi de e, arılarımızın susuzluk sorunu var. Dolayısıyla bu susuzluk sorununda e, su toplama havuzları dağlarda istiyoruz. İki dönüm büyüklüğünde, 10 metre derinliğinde su toplama havuzlarının yapılmasını istiyoruz. E, standart su toplama havuzu, yani 10 metre derin olduğu zaman dağlarımızda çıkan orman yangınlarını e, o su toplama göletlerinden helikopterlerle suyu alıp yangınları bir an önce söndürülmesi için çok... E, Önemli ve çok e, iyi bir durum olacak Dolayısıyla Şu anda biz arılarımızı bidonlarla su taşıyoruz Arılarımız su içmesi için Bu Bize artı bir külfet getiriyor Mazotun kilosu olmuş 7 lira Bizden e, Maliyet düşük Toptan bal fiyatlarında Ucuz bal isteniyor Ucuz bal maliyet Yüksek olduğu için biz de bunu e, mağdur oluyoruz. Şimdi burada yapmış olduğumuz sahamda çiçek balı sağımında 10 gün sonra, 15 gün sonra e, çama kaldıracağız arılarımızı. Çam balı üretimi için Foça dağlarımız 3 kez yandı. Yanmış olan dağlarda e, arılarımız da yanıyor. Dolayısıyla arılarımız yandığı zaman Başka çam ormanlarında başka konaklama yatakları arayıp bulmak zorundayız. Bu konularda da sıkıntılarımız var. Dolayısıyla biz Tarım Bakanlığımızla ilgili kurumlarla kurumlar arası işbirliği yapılarak arıcılığın sorunlarına biz tahap temsilcileri olarak birlikte çözüm üretelim, birlikte çalışalım, işlerimiz kolaylaşsın Gerçek balı nasıl anlayacağız? Gerçek balın, doğal balın korunması için özellikle biz e, arıcılarımız işte gördüğünüz gibi e, bu şartlarda arılarımızdan üretmiş olduğumuz doğal balları tenekelere doldurup 28 kiloluk tenekelerde tüccarların gelip toptan fiyata alması, almasını bekliyoruz. Boyalı sanayi şurubu üretip merdiven altı merdiven üstü. Ee, bu ne olursa olsun biz bu boyalı şurup denen şuruptan sahte balın market raflarından kaldırılmasını, toplatılmasını Tarım Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla sürekli yazışmalar yaparak e, konuyu iletiyoruz. Biz şuruptan sahte balın satılmasını Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde istemiyoruz. Çünkü arıcılık sektörünü öldüren bir numaralı düşman, Sadece şuruptan sahte baldır. Şuruptan sahte bal bu ülkede kaldırılmadığı sürece arıcılık yapılamaz noktasındadır. Biz üreticiler e, borçlarımız var, banka borçlarımız var. Dolayısıyla aile geçim derdimiz var. Biz para kazanan bir sektör değiliz. Biz 12 ay sürekli iki, e, iki çıta arı koyuyoruz bu kovanın içine. 2 çıta arıyı 10 çıta yapmak için 10 ay bu kovana bakmak zorundayız. Besi bakım giderleri var. Bir kovan arı bir buçuk yaşında bebektir. Dolayısıyla bu hassas meslek iklim şartlarının kötülüğünden dolayı da etkilenen çok çabuk etkilenen hassas meslek arıcılık. Arıcılığı korunması için bakanlık ve kurumlar arası işbirliği mecburiyeti vardır. Şuruptan sahte balı. Türkiye'de satılmasını istemiyoruz. Şu anda tüm marketlerde, market raflarında şuruptan sahte bal satışı devam ediyor. Bu şuruptan sahte balları yapanlar, yapanlar bir kavanozun içine koymuş olduğu boyalı sanayi şurubu etketinde de boyalı glikoz şurubu yazmak zorunda. Boyalı glikoz şurubu yazmıyorsa benim ürettiğim, benim üreticilerim, arıcılarımın üretmiş olduğu doğal balın adını yazarak gıda sahtekarlığı yapıyorsa bu yanlıştır. Bu yalandır. Bu Tarım Bakanlığımızın e, operasyon yapacağı bir numaralı önemli görevidir. Bu sahte gıda teröristlerinin kaldırılmasını yok edilmesini talep ediyoruz. Biz sahte bal istemiyoruz. Bunun için Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Benim üreticim, benim arıcılarım önce git sahte balı kaldır. Ondan sonra diyorlar başkan ol. Ondan sonra diyorlar bir görevin başına geç. Dolayısıyla biz zor durumdayız. Bu sektörün başında kim gelirse gelsin birinci sorunumuz şuruptan sahte balın kaldırılması. Biz Fazla desteklemeler, zaten destekleme 15 lira kovan başı destekleme bir paket sigara parası değil. Benim üreticim bunu diyor vermesin, benim diyor toptan bal satışımı diyor düzeltsin. Ben balımı diyor peşin para terekenin üstüne satmak istiyorum diyor. 6 ay sonra numune alıyor adam diyor, 6 ay sonra diyor getirecek benim balımın parasını ödeyecek, ödemiyor diyor, almıyor diyor. Burada bir sıkıntı var. Bu üretmiş olduğumuz çiçek balı bir kilosunda milyarlarca bitkilerin canlı şifalı tohumları ee, var. Bu canlı şifalı tohumlar bitkilerin erkek üretim hücreleri dediğimiz canlı tohumlar. Bunlar ile yedi dakikada kana girerler. Kanda hasta ölmüş gelişmeyen hücreleri yeniler. Kanda on yıl boyunca kalıcı canlı hormonlar bunlar. Dolayısıyla sabahları kalktığınızda aç karnı bu baldan iki yemek kaşığı Mıncık mıncık emerek yuttuğunuzda ağızda, boğazda, diş etlerinde, bronş yataklarında bakteri, mikrop varsa bunları yakıp yok eder. 3-7 dakikada kana girer. Kanda hasta ölmüş, gelişme hücreleri yeniler. Kanda 10 yıl boyunca kalıcı canlı hormondur. Dolayısıyla çiçek balı tüketilmesi gerekiyor. Çiçek ballar, Çiçek balları en kaliteli ballar. Çünkü bu balın faydası... Hücre yeniler, zeka ve kemik gelişmeleri, iç hastalıkları, vücut gelişmeleri, kalp rahatsızlığı, mide rahatsızlığı, düşünce yeteneğini arttırır, gözleri güçlenir. Bir de romatizma, felç hastalıkları, kanser tür hastalıklarda, tansiyon düşük, yüksek, bunu dengeler. Yorgunluk, bitkinlik, halsizlik bunu ortadan kaldırır. Bunu arı sütlü polenli, kır çiçek, yayla balı dediğimiz, ballar ee, çok şifalı, çok etkili. Dolayısıyla çocuklarımız okula gidiyor. Okula giden çocuklar sabahları donmuş veya donmamış bu çiçek ballarından doğal çiçek ballarından kahvaltısına verildiği zaman çocuk gribal enfeksiyonlara yakalanmaz yakalanırsa da bir iki günde yok eder gırtlaktaki iltihap e, yutkunamaz hale geldiğinde bademcikleri şiştiğinde bu şifalıdır ve e, iki günde gribal enfeksiyonları yok eder çünkü bu bal büyük mikrop öldürücü, bakteri ve mikropları birkaç saati yakıp yok etme özelliği var. Sabahları kalktığında çocuklarımıza okula gitmeden önce ee, kahvaltılarında bir yemek kaşığına kadar e, yedirilebilir. E, yaşlılarımızda, büyüklerimizde, özellikle çalışanlarımızda dünya standartları ne diyor? 150-200 gram donmuş veya çiçek balı, donmamış çiçek balı. Tüketin. Donmuş da olsa donmamış da olsa 150-200 e, gram tüketebilirsiniz diyor. Hava sıcaklığı 50 derecede olsa diyor çiçek balını tüketiniz. Çünkü 15 dakika yakar 15 dakika sonra susuzluğunuzu giderir. Bu sağlıklı yaşamanın temeli. Bütün ilaçların efendisi e, arı sütlü polenli kır çiçek yayla balı dediğimiz doğal bal. Doğal bal kaynatılmaz. Donsa da donmuş olarak yemek zorundayız. <gülüyor> en güzel bal, e, şekerlenen bal, kristalize olan bal, e, bunun donduğu zaman bir adı da ham bal, ham bal diyoruz. Donmuş olarak tüketiyoruz ve emerek yutuyoruz. Biz üreticiler, e, birçok aracımız tahlil yaptıramıyor ama biz yaptırdık. Ege Üniversitesi, Argefar Laboratuvarı'na gönderdik. Numune e, başı bizden 1200 lira ücret istediler, onu da ödedik. E, Ballarımız analizi oldu. Burada analizde yazıyor. Organik üretim, omarak lezzetli, arı sütlü, polenli, kır çiçek, yayla balı, e, yayla salgı balı e, diye sonuç vermişler. E, biz bu raporların değişik araştırmaları yapılmış, birçok araştırma yapmışlar, analizlerde. Analiz raporlarımız şu şekilde, şu şekilde, bu şekilde analizlerimiz e, temiz çıkıyor ve bu, bu e, analizleri yaptırdığımız halde biz üreticiler doğal ürettiğimiz balları tenekesini toptan satışımız olmuyor. Sat, e, sa, Satacağımız zaman balımızı tüccara çok ucuz fiyat 15 lira 20 lira fiyat veriyorlar. Bize bu fiyatlar kurtarmıyor. Bal toptan fiyatları gözden geçirilmesi lazım. Doğru ve doğal bal paketlemesi yapan tüccarlarımız genelde biz üreticilerden aldıkları doğal balın donmuş halini işlerken Balın içindeki bitkilerin canlı, şifalı, erkek üretim hücreleri dediğimiz bu canlı tohumları yanmasın, ölmesin diye ısıl işlemi e, 40 dereceye geçirmiyorlar. Dolayısıyla bu ısıl işlem 55 dereceden sonra, 60 dereceden sonra e, içindeki bitkilerin canlı hücreleri yakılıp yok edilince bal hem donmuyor hem de satışını kolay e, yapıyorlar. Ama bu... Ee, insanlara daha şifalı olmuyor. Bizim balı şifalı kılan balın içindeki milyarlarca bitkilerin canlı şifalı tohumları. Dolayısıyla bal paketlemeciler özellikle şunu dikkat etmesi lazım. Biz doğal balı ürettiğimiz arılar arı kovanında balı peteklerde nasıl paketliyor? Altıgenlerini, altıgenleri balı doldurunca üzerine mumla sır çekiyor. Dolayısıyla bu sır çekilmiş ee, doğal ballar arıların paketlediği gibi bal paketleme fabrikalarına örnek olmalıdır. Dolayısıyla pastörize edilerek bal paketlenmez. Bal kaynatılarak paketlenmez. Bu balın doğal özelliğini e, kaybediyorlar. Dolayısıyla şuruptan sahte bal dediğimiz bu boyalı sanayi şurupları Kesinlikle marketlerde satılmaması lazım. Satılacaksa bal kelimesi etiketlerden silinmesi lazım. Bal paketleme fabrikalarına Tarım Bakanlıklarımız 30 yıl önce vermiş oldukları iki tane ruhsat var. Bir tanesi reçel paketleme ruhsatı, bir tanesi bal paketleme ruhsatı. Bir binanın içinde glikoz şurubundan reçel yapan bir bal paketlemecisi Balın içine kolayca glikoz şurubunu da ilave ediyor. Paçal işliyorlar. Dolayısıyla bunların ortadan kaldırılması için Tarım Bakanlığımız özellikle 30 yıl önce bal paketlemecilere verilmiş olan iki ruhsattan bir tanesini iptal etmesi gerekiyor. Doğal balın işlenmesi için, doğal balın paketlenmesi için, sadece arı ürünlerinin paketlenmesi için kesinlikle ruhsatların bir tanesi iptal edilmesi lazım. Biz sahte balın insanlara yedirilmesini istemiyoruz. Bu boyalı sanayi şuruplar damar tık damarları tıkıyor. Obezite yapıyor, saçlarınızı döküyor, kanser yapıyor. Dolayısıyla donmayan, şekerlenmeyen, kristalize olmayan market raflarındaki balları tüketiciler almamalıdır. Dolayısıyla donmuş, şekerlenmiş, kristalize olmuş ham bal ee, adıyla satılan doğal donuk balları özellikle arayıp bulup bu balı tüketmeleri gerekiyor. Biz donmuş şekerlenmiş balı yemeyi sevmediğimiz sürece bu 30 yıldır hem arıcılık sektörünün kanını hemen sülük gibi bu gıda sahtekarları hem de tüketicilerimizi kandıran bu boyalı şurupçular bu şurupların üzerine bal yazıp satmaya devam ediyor. Biz bunların üretmiş olduğu boyalı sanayi şuruplarının üzerine etikete ee, içindeki ürünün adının doğru yazılmasını istiyoruz. Biz bu ürünün boyalı glikoz şurubu diye etiketi yazsınlar, doğal balla yan yana koyup satsınlar. Bizim o konuda sıkıntımız diyecek lafımız yok. Ama işlerimizi doğru ve dürüst yapmak zorundayız. Bu arıcılık sektörünü mağdur eden 30 yıldır e, arıcılığı perişan eden, arılarımızı öldüren şuruptan sahte balcılar biz kaldırılmasını ya da düzeltilmesini istiyoruz. Biz e, propolis üretiyoruz, biz arı poleni de üretiyoruz. Biz arıcılar ürettiğimiz bu ürünlerin değerinde satılması için tanıtımların doğru yapılması, Tarım Bakanlığımız özel bir ekip kurması hem donmuş balları anlatan hem de arı poleni ve propolisi anlatan bir e, doğru bir ekip e, uzman bir ekipçe anlatılmasını istiyoruz. Propolis nedir? Propolis bitkilerin yeni filiz atan sürgünlerin tepelerindeki kimyasal akıntıları arılar toplar kollarını topçuk yapıp getirip kovanın içindeki çatlak patlak delikleri bununla dezenfekte eder. İnsanlarda çok şifalıdır, çok faydalıdır. E, bu sulandırılmış hali günde 20 damla 30 damla büyüklerde çocuklarda 1-2 damla kullanılır. E, propolis'in faydası beyin uyarıcıdır. Unutkanlık problemi, astım bronşitim, mide yaraları, bağırsak yaraları, kılcal damar patlamaları, romatizma, felç problemi, akciğer kanseri, tansiyon problemlerinde kanser hücrelerine odaklı gider, yakar, öldürür. Dolayısıyla kanser hücrelerine öl talimatı verir. Kanser hücreleri kendi kendine imha eder. Yani kanser hastalarının yeni ilacı propolis'tir. Propolis Bakterilerin, mikropları parçalayarak, kanser hücrelerini parçalayarak öldürür. Propolisin faydaları çoktur, vitaminleri de vardır. Dolayısıyla arı poleni arıların ayaklarında getirmiş olduğu bitkilerin canlı, şifalı erkek üretim hücreleri dediğimiz canlı tohumlar. Dolayısıyla bir topçuk arı poleninde 300 ile 500 bin adet, ee, bitkilerin erkek üretim hücreleri dediğimiz canlı şifalı tohumlardan oluşur. Ee, günde çocuklara e, arı poleni 5 yaşında, 1 yaşındaki bebeğe bir topçuk arı poleni verilir. 5 ee, yaşında, 6 yaşında, 12 yaşında birer çay kaşığı kullanabilir. Büyüklerde özellikle 12 yaş üzeri her gün sabahları kalktığınızda aç karnına bir tatlı kaşığı arı polenini suyla, sütle, yoğurtla, balla, meyve suyla yutabilirsiniz. Çocukların sevdiği içeceklerin içine kesinlikle arı poleni katılarak içirilmesi lazım. Çünkü arı poleni hücre yeniler. Zeka ve kemik gelişmeleri, iç hastalıkları, vücut gelişmeleri, kalp rahatsızlığı, mide rahatsızlığı, düşünce yeteneğini artırır, gözleri kuşlenir. Bir de romatizma, felç hastalıkları, kanser tür hastalıklarda tansiyon düşük yüksek bunu dengeler. Yorgunluk, bitkinlik, halsizlik bunu ortadan kaldırır. Arı poleni bütün ilaçların en üstünü efendisi e e bütün gıdalarında en üstünüdür. Arı poleni ve polenli bal tüketelim.